Merhabalar. Burçlarına göre kadınları anlattığımız serinin sonuna kova burcu kadını ile geldik arkadaşlar. Evet kova burcu kadını sabit nitelikte hava grubundan bir burçtur arkadaşlar. Ee, kova burçları oldukça entelektüel. Ee, kendini geliştirmeyi seven, yardımsever, hümanist de ya, bu da bir insandır. Ee, tüm insanlara erkek, kadın... Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın eşit mesafede aynı gözle bakmayı başarabilen bir burçtur kova burcu ve kova burcu kadını da haliyle böyledir arkadaşlar. Kova burçları için dostluk çok önemlidir. Dostlarına aşırı derecede önem verirler. Dostlar için yapamayacakları hiçbir fedakarlık yoktur. Kova burcunda dediğim gibi yardımseverlik koşulsuz ve şartsızdır. Karşılık asla beklemezler. Onlara göre zaten insan olmanın ön koşuludur bu. Yardıma muhtaç olan birine veya ihtiyacı olan birine koşulsuz bir şekilde e, elindeki tüm imkanları sunabilir kova kadını. Evet kova kadını oldukça enterlekter, kendini geliştirmeyi seven, okumayı seven, yazmayı seven, düşünmeyi seven bilhassa burç kadın olmasının yanına ilişkiler konusunda biraz sıkıntılıdır arkadaşlar. Şöyle ki sabit nitelikte bir burç olduğu için. Birçok açıdan bir inat durumu vardır inadı boğa inadı gibi değil ama asla dediğinizi yapmama gibi bunu ben bilirim ben daha iyi bilirim gibi bir bilgiçlik taslama halleri vardır kova burçlarında en iyisini ben bilirim en zeki benim en iyisini ben düşünürüm gibi bir halleri tavırları vardır kova burçlarının arkadaşlar kova kadınları özgürlüğüne son derece düşkündür. Ve eşiyle arkadaş gibi olmak ister. Dolayısıyla onu sıkan, onu bunaltan, onu kısıtlayan bir erkekle uzun süre birlikte olamayacaktır. Çünkü onunla beraber gelişmek, büyümek ve arkadaş gibi her şeyini onunla rahat bir şekilde paylaşabilmek ister ki bu Türkiye şartlarında hemen hemen birçok burç erkeğinin kolaylıkla kabul edebileceği bir konu değildir arkadaşlar. Dolayısıyla ilişkiler konusunda erkekler açısından zor kadın olarak nitelendirilen kadın evet kova kadınıdır. Zor kadın, kova kadını arkadaşlar. Kova kadınları oldukça cool kadınlardır. Yani dışarıdan sürekli arkadaş çevresinde sosyal, neşeli, hareketli, girişken bir yapı sergilese de ilişkide ilk adımı atan olmak istemezler kova kadınları. Attıran olabilirler ancak asla ilk adımı onlar atmış olmayacaktır arkadaşlar. Çünkü onun değişik bir aurası vardır. Ee, ona çekilir erkekler ancak o e, biraz gururlu ve cool takıldığı için e, bir erkek tarafından reddedilmek veya ona açılmak gibi durumlar ona terstir dolayısıyla karşı tarafın ona adım atmasını bekler. Karşı taraf ona adım atınca her şey biter mi? Tabii ki hayır. Ee, Biraz daha alışma süreci geçirmesi gereklidir e, ve arkadaşlarıyla çok iyi anlaşması gereklidir. Yani birçok bir sınavdan, imtihandan geçtikten sonra kova kadınıyla birlikte olmaya hak kazanırsınız arkadaşlar. Sohbeti, dünya görüşü çok keyiflidir arkadaşlar. E, genelde kova kadınları insan mayırt etmediği için e, erkekli kızı kalabalık arkadaş gruplarında oldukça dikkat çekici bir karakterdir. Erkeklerle daha iyi anlaşma eğilimi olabilir. Ve onunla sohbet ederken sıkılmazsınız. Çünkü onun gerçekten şu güne kadar kendini yetiştirmek adına okuduğu kitaplar, dünya görüşü, objektif bakabilmesi, insanları yargılamadan herkese eşit mesafede bakabilmesi gibi özellikleri kendine hayran bıraktıracak cinslendir. Dediğim gibi çok fazla insanları yargılamadan, geniş perspektiften Baktığı düşünülse de kova burcu kadınının gizli kuytularda dedikodu yapma gibi özellikleri de vardır. Biraz sinsi bir tarafı da vardır. Bunu da söylemek zorundayım arkadaşlar. Kova kadını için öncelik kariyeri ve iş hayatıdır. Kova kadını aile kurmaktan önce bu gibi şeylere önem verir. Dolayısıyla kafasındaki tasarladığı imkan ve koşullara ulaşmadığı sürece... Ayrı kurmuş olsa bile hep bir ideali, hep bir peşinden koşmayı arzuladığı bir hedefi vardır. Daha çok kendisini geliştirmeye yöneliktir. Ancak çok iyi bir annedir, çok fedakar bir annedir. Dediğim gibi hiç tanımadığı insanlara bile şefkat gösterebilen bir insanın zaten kendi ailesine ve çocuklarına şefkat göstermemesi mümkün değildir. Ancak dediğim gibi eşiyle olan ilişkisinde... Daha çok eşine yük düşmektedir arkadaşlar. Her ne kadar fedakar, her ne kadar anlayışlı bir insan olmuş olsa bile, e, onun e, duygusal ihtiyaçlarına cevap verip vermeyeceği tartışmalı bir konudur arkadaşlar. Çünkü e, o kendisi ilişki konusunda biraz materyalist bakar. Dolayısıyla e, evli ise ve ilişkisi bir şekilde devam ediyorsa, bu ilişkide artık kendini geliştirmek üzerine, eşiyle birlikte gelişmek üzerine bir takım planlar kurar. Çok romantizm, duygusallık gibi konulara onunla ilişkide yer yoktur. Ama sohbet, kendini geliştirmek, gezmek, seyahatler etmek, dünya turuna çıkmak, hayalini, idealini paylaşmak gibi büyük ufuklarda gözünüz varsa burcu kadını sizi gayet iyi tölere edip, destekleyebilecektir. Onun dışında kova kadını için evlilik olmazsa olmaz değildir. Zaten özgür kızlardır. Evlilik oluyorsa da onun kurallarına uyulması gerekmektedir. Kıskanç mıdır? Asla değildir. Kıskanç değildir. İlişkide karşı tarafı sıkmaktan da hoşlanmaz. Dediğim gibi kendisine yapılmasını istemediği şeyi karşı tarafı da yapmaz. Dolayısıyla onunla özgür ve belli bir sınırda e, hoş bir Arkadaşlığın üst boyutu şeklinde bir ilişki yaşamak mümkündür. Çocuklarına karşı fedakar, çocuklarının her türlü ihtiyacıyla tek tek ilgilenen ve çocuklarına bir dünya görüşü oluşturmalarını aşılamaya çalışan bir kadındır. Dolayısıyla o derinlikte, o mantelitede olmadığınız sürece onunla mutsuz olsanız da çok iyi arkadaş olabilirsiniz veya bu şekilde bir evlilik hayatı düşünüyorsanız kova burcu kadını sizin için gayet idealdir. Diğer burcu kadınlarına benzemez arkadaşlar kova burcu kadını. Herkese çok güven verdiği için herkesin sırrı onda saklıdır. Onun damarına çok ciddi bir şekilde basmadığınız sürece o sır onunla beraber ölecektir arkadaşlar. Bu konuda da kova burcu kadınına güvenebilirsiniz. Evet kova burcu kadınıyla anlatmak istedik. Kova Burcu kadını ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Burçlarına göre kadınlar serimizi tamamladık. Erkekler serisine devam ediyoruz. İlerleyen günlerde farklı serilerle görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.